Sabah olmuş ya. Oy kafam çok bir sarıyor, kafa bir milyon Oy kafam çok bir sarıyor ya. Günaydın aşkım. Günaydın günaydın. Baba baba günaydın baba. Günaydın oğlum. Bugün Kurban Bayramı, Senle gidip kurbanlık Kurbanlı Tamam baba. Hadi gidelim. Tamam. Ha. Gerçi daha kahvaltı etmedik ama. Erken gitsek bence daha iyi Şuradan paraları alalım Tamam Hadi oğlum Hani iki saatte gelecen ha Ulan Remzi gelsene şu. Tamam baba gidiyorum ya Allah Allah Of of Neyse ben kapının ne durayım Bu gelir herhalde ya Kapıyı de şöyle bırakayım gelir o gelir Allah, ım. hadi oğlum hadi ya, hadi oğlum akşam Allah Allah Allah ya daha da gelecek rengi ne rengi olan rengi ne yapıyorsun pabçıma atıyorum nasıl satayım ya neden arkadaş? On gelsene ya niye gelmiyorsun? Anam baba ya gidiyorum. Anam gel. Allah Allah iki iki kez beni yukarı çıkar ya. Onda gelebildiğiniz dediniz bir. Ya baba arkadaşımın başlayacakmıştım. Ay arkadaşım Ona onu yapmadım. Neyse neyse. Hadi gidelim daha kurbanlık alacağız. Ondan sonra ee, kurbanı keseceğiz, eti dağıtacağız. Daha çok iş var. Ondan sonra hadi neyse gidelim ya. Baya işimiz var işte. Of of. Ama bugün kesmeyeceğiz. Büyük ihtimali yarını kalacak çünkü akşamı bulur gibi ya. Allah bu işlerin abinin Şeyin nerdeydi dükkanı nerdeydi hmm, galiba bu taraftaydı Olmadı birine sorarız hmm, gidelim gidelim Ama bu taraflarda diye biliyorum Neyse şudan bir adamı sorarım. Buralarda bir adam var neredeydi o he <gülüyor> burada bakar mısınız ne var lan Eee yer nasıl gidilirsin he tamam teşekkürler Lan oğlum sen oğlum, Bak seni kaydar içeri İçeriden döverim ağzını bunun kırarım Tamam sakin ye sanki küfür ettik tamam Ulan bak seni Azim'in dağıtırım, Azim'in dağıtırım, Azim'in Tamam ya, tamam. Allah Allah. Ne, ne, ne, köpekle uğraşmayacaksın kardeşim. Ne, köpekle uğraşmayacaksın? Ulan sen kime köpekliyorsun? Bak haydar aldır gelir ama. Tamam. Müstem abi. abi? Hoop! Ne yapayım ya? Vallahi aileler duramışsın ya. Kusura bakma, Müstem, Müstem amca ya. Neyse, neyse. Sıkıntı yok. E ee, bu çocuk. Gibi. Remzi remzi bu. Benim oğlan. Heee. Şimdi... E, inek mi? İnek ne kadar? İnek, inek, inek, otuz Peki, koyun Koyun on beş Aynısını Sen şurada dururacağım bizi, ben gidip şunlara bakalım İnek, ineğe bakalım hmm. İnekler, tamam, inek olabilir ya Aynen inek olabilir Şimdi gidelim koyuna bakalım, bir koyun nasılmış Dur, gidip koyuna bakayım hmm. Yok ya, koyunlar iyi değil ya Bence en iyisi, inek alalım Hem bunları etse daha az oluyor Biz en iyisi bir inek alalım abiciğim İnek alalım. İnek, i̇nek inek daha iyi ya. İnek alalım. E, domuz olmaz zaten. İnek daha iyi tamam. E, şey, mi? biz inek alalım tamam. Sandığın içinde kayış var mı az? Al kayışı tamam. Tamam. Ya kapı oldu he açıldı tamam. Şimdi bunu mu alsam? Yok bunu almayalım. Hmm. Şu son sıradakine gidelim yani Son sıradakine gitmek istiyorum. Mmm. Hmm. Bu beni altar gibi. Ben bunu alıyorum ya. Ben bunu alıyorum. Ben bunu alıyorum. Tamam. Ben bunu alıyorum. Lan ne oluyor? Lan. Koyşi tahtaya bağladım. Nes dur. Heh tamam. Dinek gel buraya. Lık. Lık. Gel buraya. Gel. Gel. Gel. Gel. Lan Dineke'ye elerde çıkmıyor başında. Lan bir git. Lık. Lık. Lık. Lık. Tamam. Tamam bunu aldık. De gidelim. Eee ben sana ücreti bırakıyorum. Eee Rüstem amca. Tamam bırak evlen bırak. Bırak. Bıraktım şeye. Bırakıyorum daha doğrusu. Şöyle bir 30 elmas bırakıyorum. Tamam bırak bırak. Hadi görüşürüz bayramın kaplası. Senin de senin de. Hadi bay bay. Kendine bak. de Şimdi gidelim. Allah. Bülüstemoncu. Çok fecizmişim. Rimzi gel bakayım. Hadi gidelim evinizi. Oh be. kurbanlığımız aldık. Akşam oldu ya. Neyse. Bizim evin ne taraftaydı? Evin yolunu unutan ilk insan olarak tarihe geçiyorum. Vay Allah Lan ne oluyor? Benim evim nerediydi ya? Lan ne oluyor? Evin hatırlamıyorum. Neyse galiba şu taraftaydı. Bu tarafa doğru gidelim. Gidelim bu tarafa doğru. İnek geliyor mu acaba? Dur arkama dönüp bir bakayım. Ne sürü ya? Geliyordur, geliyordur. Han? İnek nerede? Nandemsin? İnşallah şu... yok. İnek geliyor. Tamam, tamam. İnek geliyo hadi gidelim hadi gidelim Hadi gidelim hadi gidelim İnek geliyo mu lan bir arkama bakayım İnek nerde Ana! Emzi! Emzi bir inek nerde? Aman bundan nere gitti? Dur gidip bakayım hele bi Aman bundan nere gitti ya Allah Allah Aman bundan gitti? Bir gidip bakayım Şu tarafa gidelim Şu tarafa gidelim Ulan Remzi, ineğin şeyi kopmuş, ipi kopmuş, niye söylemiyorsun? Baba vallahi ben ne bilmiyordum. İnek nerede? He buradaymış, tamam. İneği aldık. Ulan Remzi, ulan Remzi. Baba vallahi görmedim ya. Neyse neyse, senin kafan nerede ya? Baba vallahi ben ne bilmiyordum. Of of, çok balza babça oynuyorsun ya. Neyse neyse. Neyse, aklım fikrim babça'yı kesin ha. Baba vallahi aklım fikrim babça da değil, algımda mı gelmiş? Neyse. Of, vallahi çok yorgunum. Hemen bir eve gidip dinleneyim. Artık seni de yarın keseriz. İsmi, İsmini ne koysak buna? Hmm. İsmini, bunun bir ismi olmasın ya. İsimsiz diyelim buna. <gülüyor> İsimsiz demek daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi gidelim ya. Niye çok boş yapıyorum ben? Of of. Bunu da yarın keseriz artık. Gel inek seni ilk önce eve bırakalım Yarın seni bir güzel keselim Ondan sonra insanlarımıza dağıtalım Allah bayramın İlk günü çok akıcı geçti ya Lan baksana akşam oldu nasıl sabah Sabah gittik akşam oldu Lan inek gel buraya i̇nek gel. İnek gel. İnek gel. İnek gel. İnek gel buraya i̇nek gel, buraya. gel. Tamam. geliyor kapat kapıyı Lan nemizi niye kapıyı kapatmıyor ya Tamam baba ya Allah Allah Valla Allah, Allah Neyse gel inek Inek, i̇nek gel buraya lan Ana saçım düştüm. ha Evet tamam İneyi buraya bırakın ya Tamam Neyi bırakayım Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Hmm, güzel soru Evet neyse ben buradan her türlü çıkarım ya Hmm Yok buradan çıkamıyoruz o zaman Başka yerden çıkacağız dur Nereden çıksam lan Nereden çıksam he Eyvallah inek bana yolu gösterdin Çok teşekkür ederim inekciğim Sen adamsın evet neyse uykum geldi ya. Hadi uyuyalım Hadi uyuyalım baba. <gülüyor>